Madem ki bu kireç bu rezistanlar üzerinde bu kadar etkili Hocam ne olacak ya dökeriz bir bardak porçoz Pırr diye bütün kirleri alır gider diye mi düşünüyorsunuz? O zaman ben size ne kadar yanıldığınızı Arkadaşlar hemen bizim bu videoya başlamadan önce Testlerini yapmaya başladığımız şu 20 dakikalık süreçini Göstererek devam edelim O az önce size kısa olarak sunduğumuz videonun tamamı 21 dakikaydı. O 21 dakikalık kayıtta bu rezistans porçözün içerisinde, bu rezistans ise sirkinin içerisinde bekledi. Neden böyle bir şey yapma ihtiyacı duydum? Bakın arkadaşlar hemen bu eldivenleri de bu yüzden takmıştım arkadaşlar. Sonuçta asit kimyasal madde bunlar. Şimdi bakın arkadaşlar bunlar oluşmuş kireçler, zamanında oluşmuş kireçler Şöyle tutarak biraz bastırsam Buradan bile elime dökülen parçaları görüyorsunuz Sorun şu ki Bakın 20 dakika boyunca bekleyen 20 dakika boyunca porçuz içerisinde bekleyen rezistansın Üstünden O videoda izlediğiniz gibi Kireçleri ben ancak Sürterek çıkartabildim arkadaşlar Yani şöyle bir durum yok biz 3-5 yıl, yıl boyunca, şunları bir çıkartayım müsaadenizle. 3 yıl, 5 yıl boyunca biz makinemizi kullandık. Kullandıktan sonra da bir bardak deterjan çekmecesinden porçöz e döktük. Oh! Her şey çok güzel. İçinde ne varsa pırr diye gitti. Veya son günlerde, televizyonlarda reklamlarını görüyorum. Bir markanın çamaşır makinesi temizleyicisi var. Ne kadar güzel iki fıs yapıyorlar, pırıl pırıl oluyor makinenin içi. Öyle bir dünya olmadığını gösterebilmek için bu videoyu da arkadaşlar bu rezistanslar üzerinden size gösterme gereği duydum. Devamı için bir sonraki video.